Bugün 22 Haziran 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Koç burcundaki Ay güne cesur ve girişken enerjiler veriyor. Günün erken saatlerinden itibaren heves ve coşkumuz artabilir. Kişisel arzularda sabırsız ve girişken davranabiliriz. bencil ve düşüncesiz tavırlardan uzak durmalı, daha paylaşımcı olmalıyız. Bedensel olarak Ay Koç burcunda ilerlerken çabuk sinirlenebilir ve ani tepkiler gösterebiliriz. Stres kökenli baş, migren, eklem ve kas ağrıları gözlenebilir. Bugün hem zihinsel hem fiziksel enerjimiz yüksek olabileceğinden dengeyi sağlamak için açık havada yürüyebilir ya da spor yapmak için kendimizi zaman ayırabiliriz. Öğleden sonraki saatler özel fırsatlar da getirebilir. Yaratıcılığımız, neşemiz ve iletişim kabiliyetimizin artması ilişkilerimizdeki olumlu havayı daha da güçlendirebilir. Çocuklarımız için de sürpriz bazı etkinlikler hazırlayabiliriz. Ay akşam saatlerinde Koç burcunda Mars'la birleşecek. Zaman zaman aşırı heyecanlı ve sabırsız hissedebiliriz. Bu durum kaza ve sakarlıklara yol açabilir. Gece saatlerinde tepkilerimizi ve dürtülerimizi kontrol edip sakin kalmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.